Merhaba Heptekna takipçileri bu videomuzda sizlerle birlikte günlerden beri merakla beklediğiniz Samsung S8'in sağlamlık testini yapıyoruz. Bu arada ekranda duran bağlantıya tıklayarak bu telefonun incelemesine ulaşabilir, telefonun detaylarını görebilirsiniz. Çizilme testinde sizden çok fazla yorum gelmiş, Çağdaş bunları bana söyledi. Bu sefer yine bunları kullanacağız ama ardından değişik bir test gelecek, hep beraber izleyelim. Tabii ki de arkadaşlar günlük hayatta maket buçayla telefonun önüne böyle kimse girişmez ancak biz burada başına gelebilecek en abartı şeyleri deniyoruz. Ön tarafta kameraya yansıyor mu yansımıyor mu bilmiyorum arkadaşlar ama çok küçük kılcal çizikler oldu ama bayağı abarttık durumu. Bir de arka tarafı deneyelim. Özellikle kamera kısmını denemek istiyorum. Parmak izi okuyucusu direkt çizildi bunu belirtelim. Ancak arkada kamera kısmında ve arka kapakta herhangi bir şey yok. Tornavidayla girişiyorum. Yine arka tarafta bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Ön tarafta yine az önceki maket bıçağından kalan kılcal çizikler duruyor. Ancak gözle çok zor seçildiğini söyleyelim. Şimdi bir de Çağdaş bir torbanın içine bir sürü anahtar koydu. Bunu cebimiz gibi hayal edelim. Getir Çağdaş. <gülüyor> Telefonu da şöyle içine bırakıyorum ve başlıyorum sallamaya. Şöyle halay. <gülüyor> Bay bay, düşürme testini de yapmış olduk böylece. Hala bir çizik, çatlak yok. Anahtar testinden de sağlam çıktı diyebiliriz. Parmak izi okuyucusundaki çizik az önce maket bıçağından olmuştu. Ekranda çok küçük bir ışık hüzmesi oldu ve anında da gitti diyebiliriz. Demek ki çakmakla yanma konusunda LG G6'dan daha başarılı diyebiliriz. Öncelikle cep hizasından şöyle telefonun ekranı yere bakacak şekilde bırakıyorum. Ve bakalım bir şey oldu mu? Ön tarafta herhangi bir sorunumuz yok. Bir de tabii ki de şöyle bir senaryo da gelebilir. Telefon kıç üstü yani şurası yere çarpabilir. Bir de onu deneyelim. çok ufak bir boya kalkması var ancak benim görüşüm sağlam çıktı telefon cep aslında sağlam çıkan telefonumuz bakalım kulakta ne yapacak Elveda! Kulak hizasına dayanan telefon sanıyorum az çıktı ya. Telefonumuzda 1, 2, 3, 4, 5 tane delik oluştu. Hatta şurada da bir küçük delik var. 6. Artık su testine sokmanın bir mantığı oldu arkadaşlar. Diyelim siz telefonu aldınız ve böyle düşürdünüz. Ufak bir çatlak oldu. Peki o saatten sonra telefonu suya sokabilir miyiz? Sokarsak çalışır mı? Şimdi gelin bunun testini yapalım. Evet millet halka açık ve tekno yeniden doldurmaya hazırlanıyoruz. Çağdaş bu sefer dedi ki önce telefonu bırakalım içine. Bırak Çağdaş'cım çok güzel oldu. Şimdi havuzu doldurma zamanı. Su altında dokunmatiğimiz çalışmıyor arkadaşlar, bunu görmüş olduk. Ama en azından telefon hala sağlam. Demek ki bizim açtığımız deliklerden sanıyorum ki su almadı. Çıkartınca daha net göreceğiz. Şöyle biraz daha takılsın suyun içinde. Ooo, taşınabilir havuz. Vallahi güzel iş ha. Saati 1 lira. ¡Bravo! Hemen bir temizleyelim şöyle önünü ve arkasını. Hah bak ne diyor biliyor musun? Bağlantı noktasını kontrol et. Şarj cihazı USB bağlantı noktanızın nemli olduğu algılandı diyor sanırım. Arkadaşlar power tuşumuz şu an gitti, çalışmıyor. Gördüğünüz gibi basıyorum hatta uzun basın Telefonu artık kapatamayacağız, açamayacağız. Yalnız sudan önce çalışıyordu onu belirtelim. Evet, az önce ekranda bir uyarı verdi. Telefonunuzun işte USB giriş nemli olabilir, dikkat edin vesaire. O bildirimi de indirip tam olarak okuyamıyoruz şu an. KTS60'da olduğu gibi bir bildirimdi bu. Öncümü veriyorum şu an. Telefonumuzda gözle görülür bir bükülme yok. G6'nın ekranı biraz daha çatlaktı ancak bu açamada çıtır çıtır gitmişti arkadaşlar. Bunu hatırlatalım. Şimdi enteresan bir test daha yapacağız. Yakma testinin devamı diyebiliriz aslında bunun için bir tornavidayı ısıtacağız. Getir Çağlar. Bir vidayı ısıtacakmışız. Arkadaşlar yorumlarda çakmak testi sizi kesmediğini söylüyordunuz. Telefonun başına şöyle bir ihtimalle gelebilir, üzerinde ne bileyim kül düşebilir. Mangaldan bir şey sıçrayabilir. Şimdi gelin bunun bir testini yapalım. Bir adet vidayı ısıtacağız ve telefonun üstüne bırakacağız. Evet arkadaşlar Çağdaş ısıttı şimdi, aleti kapatıyor. Demirinden tutma çağlar Ufak bir etki yaratmış. Beklediğimiz etki mi? Tam, değil. Ya Tam ama... değil. Telefon kendi kendine açılıyor, kapanıyor. Bir şeyler oluyor telefona bu sırada. Evet millet, telefonda şöyle ufak bir sarımsı bir leke oluştu. Web tekno geçelim artık. Evet millet, şimdi geldik son aşamaya. Son aşamamız her zaman olduğu gibi web tekno ne yapıyoruz? Valla patronun BMW'sini kaçırdık kusura bakmasın <gülüyor> onunla bir üstünden geçeceğiz. LG G5'te yapmıştık telefon tuzla buz olmuştur bakalım S8'de neler olacak. Levent abi bugün bizim pilotluğumuzu yapacak hadi videomuza geçelim. Hadi artık başlayalım arkadaşlar her şey hazır. Millet telefon taşı kırdı. Ama arka taraf birazcık yalan oldu. Yeter mi? Şunu bir düz düz, düz edelim. edelim yani öyle. Hadi bir posta daha o zaman. Yine belli pis bana bırakacağım. Bir şey olmaz ya Resmen ikiye katlandı Patronun araba telefonu ikiye katladı Hadi Arkadaşlar diyelim. evet şurda bir şeyler var Burada ama Burada videoyu yeni açanlar için bu Galaxy S8 arkadaşlar bunu da söyleyelim <gülüyor> Ya benim şu ana kadar yaşadığım en iyi sağlamlık testlerinden birisi olabilir, oldu ya Olabilir olabilir Alo <gülüyor> ha, tamam getiriyoruz arabayı hemen getir. Evet millet böylece bir sağlamlık testimizin daha sonuna gelmiş olduk Kazasız belasız bunu da atlatmış olduk diyelim Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Ama diyelim. sen şeyi yapmadın Heh. şöyle yapman lazım sen söylemesen şimdi bir dahaki sağlamlık Bir sonraki sağlamlık testimizle görüşmek üzere diyelim Şu aşağıda hemen bir tane beğenme butonu var ona basarsanız seviniriz Ayrıca kafanıza takılan her türlü şeyi yorum olarak bizlere bırakabilirsiniz Fantastik fikirlerinizi bekliyoruz arkadaşlar görüşmek üzere, her görüşmek üzere. Millet yan tarafta duran bağlantıya tıklayarak bambaşka web içeriklerine ulaşabilir Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz